Aşağıdaki grafikte, y, x'in bir fonksiyonu mudur? Bir düşünelim. Bir y'nin x'in fonksiyonu olabilmesi için, her x değeri için, daha doğrusu fonksiyonun tanımlı olduğu her x değeri için, evet, diyelim ki burada y eşittir, fx, fx olsun, küçük fonksiyon makinemiz dışarıya her zaman tek bir y değeri vermeli. Eğer dışarıya birden fazla y değeri çıkarsa, f'x'in ne olduğunu bilemeyiz. Şimdi bu grafikte x'in herhangi bir değeri için tek bir y'ye ulaşıp ulaşamadığımıza bir bakalım. Evet, bu fonksiyonun tanımlı olduğu tek x değeri eksi 2. Yani x eksi 2 eşitken bu fonksiyon tanımlı oluyor. Peki bu fonksiyona eksi 2 değerini verirsek, bu küçük siyah kutudan ne çıkar? Fonksiyon makinemiz bakalım bize ne sonuç verecek? Bu kutuya eksi 2'yi koyarsak bize her sonucu verebilir. Neden mi? Bakın, eksi 2,9 noktası burada tanımlı. Eksi 2,8 noktası da. Eksi 2,7, eksi 2,7,5, eksi 2,3,14159 hepsi burada. O halde bu ilişkiye dikkat ederseniz artık fonksiyon demiyorum. 9 olabilir, 3,14 olabilir, 8 ya da eksi 8 olabilir, sonsuz sayıda y değeri. O halde ne diyoruz? Tek bir y değerine ulaşamadığımız için bu grafikteki y, x'in bir fonksiyonu değildir.